Kız Taysiye aşkına. Çok seviyorum Kız Taysiye. Ve şu anda geldim. Gene defter bakacağım. Şimdi bu böyle defterler var. Ben bunları pek sevmiyorum. Öyle kabı, sert tamam. kapaklıları seviyorum. Eski defter var mı? bakabilirsin. Tamam. bak Tamam sağ ol. A beş, A beş, Peki, şu kadar malzemelerini haştım. En çok defterim. Ben de bunun benzerinden var. Daily journals ee, ve şu defterli de çok tatlı. Ev eski defterim falan hepsini göstereceğim eve gidince Atatürk'lü var mesela. Çok güzel. o günlük gibi kullanılabilir. Doğru olanı yapmak zorunda değilim. Oturluşan benim için gitmiştir. Vav. Wow. Aşırı güzel bir defter. <gülüyor> Efsane. Bunu çok <gülüyor> beğendim. <gülüyor> Bakalım. Şu defter de çok güzel. Çizgili. <gülüyor> Bakalım. Oh my god. Oh my god. Bunun için hayallerimi yazabilirim mesela. Ne yapmak istiyorsam falan bir şeyler yazabilirim. Böyle. Çok güzel ya. Çok seviyorum yani. Şu defterler de çok tatlı. Bakar mısınız? Defter el aşkına aman Müzik falan diyor. Aslında ben... Normal bir tane defter almıştım gitar akorlarını yazmak için onun yeni bunu açmışım daha iyiymiş ama ne bileyim ben başka bir defter almıştım müzik falan yazıyor ya make own kind of music make your own kind of music falan bakalım bu da böyle güzel va wow, iletişim bilgileri falan yazıyor şu da çok tatlı bir de burada Türkçe yazması beni benden aldı neredeydi o genelde yani İngilizce yazıyor ya bunda Türkçe yazması beni benden alacağım yani Söylese Sebastian falan bunu almayı düşünüyorum bakalım çok seviyorum defter kalem falan onları pek şeyim yoktu defteri çok seviyorum bir de arkadaşlar şöyle küçük defterler var küçük defterlere de dizrafım var hatta bir tane birkaç tane evde var eve gidince göstereceğim ve ha bu ba Başka çok değişik bende ya. kartlığı gibi gözüküyor. Bu de bu var. Abi. Bu aşırı küçük ama çok kadar ya küçük defterim yok. Aysam mı izlesin. Çok bir bende. De, bir de bunlar evet. var. Aşırı tatlı ya. Çok seviyorum defteri. Tamam, ben Mesela şu adam, çok tatlı. Verin, Bakın. Verin, verin. Hani bu ya. Şu falan aşağıdan aşırı güzel. Doğru doğru. Ama küçük defterim var evde. Ha, geldin, bu şekilde gözüküyor. Dur saniye, Yeniden merhaba arkadaşlar şu an eve geldim ve defterlerimi göstereceğim Demin o yerden bu defteri aldım o kadar eden bu defteri aldım söylese sebastian doğru olanını yapmak zorunda değilim. ama benim için işte sebastian falan yüzü ve içi de bu şekilde kareli bir defter bunu aldım çok beğendim ve böyle bir 2022 ajandam var arkadaşlar. Belki ajanda, ilk defa ajanda kullanıyorum. Ve her gün yaptığım şeyleri yazıyorum ajandama. Günlük gibi tutuyorum yani. Resimler çiziyorum. O gün ne yaptıysam, resmi çizdiysem, çizdiysam eğer bıkarak onu çiziyorum. Mesela bunu böyle yapmışım. Tiyatrodan fotoğraf çekmişim, onu koymuşum. Ve böyle bir tane defterim daha var. Bunu çok beğendim. Aşırı güzel bir defter rengi falan. Buna da İngilizce kelimeleri falan yazıyorum. Baya bir sığıyor yani. Çok güzel. <gülüyor> daha sonra böyle bir tane noktada defterim var ama bu keşke almasaydım biraz pişman oldum yani defterin kağıdı kalın istediğimi yazıyorum çiziyorum falan ama kaygan bir kağıt yani ka kağıdın kalitesi kağıdın özelliği bu kaygan olması yani şöyle göstereyim şöyle bir defter yani noktalı bir defter kaygan bir defter yani pek beğenemedim ama istediğim yazıyor, istediğim çiziyorum ve pek arkasına da geçirim bu güzel. Bir böyle bir tane defter aldım. Bu böyle küçük bir defter ve çizgisiz. Buna da resim çizelim diye düşündüm. Bu hatta burasına böyle asit şey döktüm ve taksil döktüm ve üstüne adımı söyledim aldığım tarih yazdım. Defteri aldığım tarih. Ve şu anda kullandığım defter bu eskiz defterim. Çizimler yaptığım defterim bu. Şu an başka eskiz defterim var ama onun kağıtlarını kullanıyorum, kopartıyorum kağıdı ve sürekli kullandığım defter bu mesela resimler çizdiğim defter falan yani. Bir daha bir hayal eskiz defteri almak isteyeceksen yani bu defterim biterse ve bir daha eskiz defteri alacaksam gene bu markanın defterini almak istiyorum. Talens marka defter almak istiyorum arkadaşlar tane videoyu montajlıyordum ki bazı defterlerimi göstermediğimi fark ettim onlar da bu dolabımda değil başka bir yerdeydi ve oradan getirdim böyle küçüklükten kullandım bir tane defterim var ve bu defter 2015'ten kalma bir defter içinde bayağı bir yazılar falan var günlük olarak tutuyordum daha sonra böyle bir tane defter var bunu da günlük diye almam daha kullanmadım kullanmaya başlamadım bu da kareli bir defter çok güzel bir defter böyle dergi kapakları gibi resimler var defterli journal bunu kullanmaya başladım ama yani çok şey kullanmıyorum şöyle kısımları var mesela değişik değişik şeyler yazıyorum bir sürü şeyler yazıyorum ama pek kullanmasım gelmedi bu defteri ya ve böyle bir tane de mor defterim var bunun içinde böyle çizgisiz ya yani dümdüz ama gramajı yani çok kalın bir defter değil bir de bu defterim var bu şekilde evet böyle Umarım beğendiğiniz bir videolar. Beğendik defterler bu şekilde. Ben bu defterleri aldım. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Like atın. Bay bay.